Merak etme güzelim bu çocuk yasta biliyorsun onu o bütün gün hasta gerçeği biliyorsun yaşıyorsun rüyada yaşıyorsun rüyada yaşıyorsun rüyada merak etme güzelim bu çocuk yasta biliyorsun onu o bütün gün hasta gerçeği biliyorsun yaşıyorsun rüyada yaşıyorsun rüyada yaşıyorsun rüyada, yaşıyorsun rüyada. saatler geçmiyor lan yaşantım aynı Oğlum bir kız vardı bak harbi çok aşıktı Adını duyunca bile gözlerim yaşardı Ama o beni üzmekten bir hali haz aldı Tek yapması gereken arkasına bakmak Geçmişte kalanları gelecekte unutamamak Peşinde kovalayana sonra gel demek Günahıyla dolu hiç boğulmamak Merak etme güzelim yalanlara kanım tok Beni seviyor gibisin neden karşılık yok Ateş kadar olmasan da yakıyorsun kalbimi Bazen de ılınmasın mesafeler değişiyor beni Bir acı var içimde ne olsun ki adı Lanatosu nasıl duygu bu acımasız cadı de... O kadar kötüsün ki içime el vermedi Seni seviyorum demek içimden gelmedi Uzun zaman önce her şeyi siktir ettim Aşk hayatıma da kalın bir çizgi çektim Eskiden hayatımızın rengi vardı Keşke hatırlamak için değeri olsaydı Merak etme güzelim bu çocuk yasta Biliyorsun onu o bütün gün hasta Gerçeği biliyorsun Yaşıyor rüyada Yaşıyor rüyada Yaşıyor rüyada Merak etme güzelim bu çocuk yasta Biliyorsun onu o bütün gün hasta Gerçeği biliyorsun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 Koştum o kadar peşinden Bir daha boşuna uğraşamam ben Koştum o kadar peşinden Verdiğin sözlerden dönen sen Asla yapmam dediğin şeyleri Dönüp yapan sen değilsin öyle mi? Yılları eskittim gerçekleri yüzünde Bırak artık beni kalbimden düştün Gözlerine hayrandım benden vazgeçme Hayatımı sana adardım gözlerinden düşme